Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bayağı attım aslında. Yani bir 4'ü 5'i falan geçti. Bugün çok video attım. Bu videoda sizlerle birlikte okçuluk oynayacağız. Şimdi bu tür oyunları belki bilirsiniz. Adamın kafasına bir tane... Evet adamın kafasından bulduk. <gülüyor> of, süper. Elmayı vurduk. sonraki Hadi. Bas. Of çok yüksek attık bu sefer şöyle indiren nef. Ha. Bu da iyiydi. Nişancıyım ya, nişancıyım. Evet. 30 FT. Uzaklık. 30 metre uzakta. Hop. Hadi onu da vur göreyim. Ya. Yeah. Evet, indir biraz. Yüksek. Bırak. Ya you missed. Hep skalıyoruz. Şu noktada takılmamız lazım bize. Yani oradan başka noktada takılırsak, oku başka yöne doğru tutarsak yukarıda pusula var Şurada. Evet ve bırakıyorum bu. Vurak attım. İşte böyle. bu şekilde kalalım o zaman yine şöyle çekiyorum 35 metre uzakta ve ne yumiset ya tamam heeeep ve... pum Oy sıyırdı bakın arkadaşlar yani ee, gerçekten muhteşem vuruyorum şu anda. Arkadaşlar şimdi adanın tekrar vuracağım. Yine 40 metreden vuracağım bu sefer. Bir dakika. Concentrazione limbo sulmasın lazım ve attım. Ay. Kapısından vurduk. Birinci. Birinci round, en başa attım Ne oldu, gıcık mı oldum? Gıcık mı oldun oyun? bum nasıl ya Evet, oldu. Bu iş böyle yapılır. Hadi. Bu da oldu. Ben birazcık böyle elime alıştırdım bu oyun arkadaşlar. Ve bum. Evet, süper. Level complete. Videomuzun zamanına bakalım. Şöyle. Evet 318. Daha yeni başladık. Tamamdır. Şu attık şeyi kapatalım. Devam ediyoruz. Hop. Bir saniye, hedef neresiydi? Hedef neresiydi? Şöyleydi şu kadardı. Atıyorum ve attım. Evet, in oldu. Tamam. 40 metre. Vay, 5. raunta gelmişiz oldu çekiyorum. Evet. Sonuna da, Son seviyeye kadar. Bataryanızda olmak üzere ve evet, doldu. Bıraktım. Aa. Böyle full ıskalamadan gitseydik efsane olurdu yalnız. Ve bum. Nasıl? Ya aynı yönden vuruyorum. Daha yukarı atamam ki, aynı yönden vuruyorum. Ya İyiçe alçaltırsam da tam ortaya gelecek ama. Bu kadar oluyor yani. Hadi çek. Ab sefer de ağzına geldi. Tamam. Hadi. Bırak. Ah, elmayı vurduk bu sefer. Benim böyle 20 metre bıraktım bu sefer yine vurduk elmayı tam bir okçuyum ben ya çekiyorum çekiyorum çekiyorum çekiyorum ve çektim tamam Bıraktım. Aa kafasına geldi. 4 round ile be. 1. round'ı geçebildik. Tamamdır. Bir saniye. Şu skora bakıyorum. Yine videomuzun zamanına bakalım. Evet yedi dakika bence bir kaç tur daha atalım yavaştan bitirelim sonra ben öyle diyorum ve evet son dört tane tur ya da beş tane çek hadi doğulsun şu batarya, hadi bırak. adamın gözüne geldi ya oooop çekiyorum şu videoda var ya onruhantı yaparsam arkadaşlar onruhantı kadar ilerleyebiliyorum odaya tutarsam tamam ee. Ve... Bu. Nasıl mi hisset ya? Mis nedir ya? Ben niye skalıyorum sürekli? Bıraktım. Ya geliyormuş ama elmaya geliyormuş. Üf. Üf be. Tamam. Daha da aldım Hadi dol sen de basarca be dol ya. Affırlattım. Çok az, çok az bir fark ya. Bir şu bataryanın dolmasını bekliyoruz arkadaşlar yarım saat. Bırakıyorum, bıraktım. Yine aynı yerden bir. Alçaltıyorum. Bak alçaltıyorum. Alçaltıyorum. Hadi vur şunu artık. alçaltıyorum. Bırak. Sonunda be, ele şükür. Evet arkadaşlar. Ee, şuradan son bir vuruş daha yapıyorum. Son bir. Bu da sizin için gelsin. Ve. Bırak. Hadi. <Gülüyor> Neyse arkadaşlar e, Bu beğendiyseniz Aşağıdan yorumlar kısmına e, Yazabilirsiniz arkadaşlar